Evet arkadaşlar el, yüz, cilt, beyazlatıcı maske önce el için ne yapacağız onu anlatalım sonra yüze geçeceğiz. Bir adet limonun yarısını yarısını ılık suya sıkın. 15 dakika bu suyun içinde hem ellerinizi ovalayın hem de limonu sürün. Tırnaklarınızı da buna dahil edebilirsiniz. Tırnaklar için de faydalı arkadaşlar. Sonra ellerinizi 15 dakika suyun içinde bekletin ılık suda. Ellerinizi bu şekilde beyazlatabilirsiniz. Sonra bir kaseye bir tatlı kaşığı süzme yoğurt. Eğer yoksa normal yoğurdun suyunu süzerek de kullanabilirsiniz. Ancak doğal olmasına tabi fayda var. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı limon suyu, bir çay kaşığı karbonat ekleyin arkadaşlar buna. Tatlı kaşığı kullanmakta tabi fayda var. Bunları karıştırın. Limon suyu ile ovaladığınız ellerimize bu karışımı sürün. Elleriniz emdikçe bunu yedirerek devam edin. Bütün karışım bitene kadar bunu yapın. Sonunda eliniz bu karışım emecek ve bir şey kalmayacak. Sonra ellerinizi yıkayın, kurulayın ve beyazlamayı görün. Şimdi ellerinize doğal nemlendirici yapalım bundan sonra. Ölçü olarak yemek kaşığı ölçüsünü kullanıyoruz. Yine tahta kaşık kullanıyoruz. Öksürük şurubu kaşıkları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı gül suyu, bir tatlı kaşığı gliserin, bir çay kaşığı limon suyu. Bunları bir kasede karıştırın. Gün içinde her zaman ellerinize bunu sürebilirsiniz. Bu ellerinize leke çıkmasını engeller hem de ellerinize bakım yapar. Tırnaklarınız için de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de ojenizi üstüne sürebilirsiniz. Beyaz kil, mısır unu, hindistan cevizi yağı, su. Bu cilt ve yüz için yapılabilir. Bir yemek kaşığı kil, bir yemek kaşığı mısır unu. Tabi bu beyaz kil olacak arkadaşlar. Bir yemek kaşığı beyaz kil. Bir yemek kaşığı mısır unu. Metal kullanmadan bu ikisini karıştırıyoruz. Malzemenin gerçek olmasına dikkat ediyoruz. O yüzden paketli ürünleri tercih edebiliriz arkadaşlar mısır unu rekil için. Ee, ne demiştik? Evet, karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyun bu ikisine. Bunu kek veya krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Cildinizi önce güzelce temizleyin. Yüzünüzü gül suyu ile temizleyebilirsiniz. Sonra maskeyi sürerken yüzünüzün altından Üst kısma doğru yani alttan üste doğru bunu sürün arkadaşlar. Göz kenarlarına çok yaklaşmayın. Maskeniz kuruyana kadar bekleyin. Sonra masaj yapar gibi maskeyi ovalayın. Kuru parçalar yere düşecektir. Peşinden mısır unuyla tekrar masaj yapar gibi yine ovalayın. Hareketler aşağıdan yukarı ve nazık şekilde olsun arkadaşlar. Bu işlem birdeki ölü deriyi soyar. Gözlenekleri açar ve cildinizi nefes almaya başlar. İşlem bitince yüzünüzü yıkayın. Güyü suyuyla tekrar silin. Son olarak cildinize uygun veriyi aşağıdan yukarı yine uygulayın. Vitamini bol üzüm yağı çekirdeği olan bol üzüm yağı çekirdeği olur mu? Vitamini bol üzüm çekirdeği yağı. arkadaşlar <gülüyor> kusura bakmayın. Vitamini bol üzüm çekirdeği yağı kullanabilirsiniz. Sivilce akne ve lekeler için muz arkadaşlar. Olgun bir muz seçin. 3 küçük parça kesimlendan. Tahta bir kaşıkla bir kasede de muzu ezin. İçine bir çay kaşığı doğal bal katın. Tekrar karıştırın. Maske hazır. 20 dakika ciltte bekletin. Sonra yıkayın ve nemlendireceği sürün. Akşamları yapmakta tabii fayda var yatmanın önce. Bu maske cildi besler. Parlaklık verir. Cildi nemlendirir. ince kırışıklıkları, çizgileri yok etmeye işe yarar. Günde bir kez her gün temizlenmiş cilde bunu uygulayın. Bütün ciltlere yapılır ancak malzemeye alerji kontrolü yapmak için... Küçük bir bölgede ciltte bunu deneyebilirsiniz. Cildi beyazlaştırmak isterseniz bu hazırlanan maskeye bir çay kaşığı pirinç unu veya pirinç nişastası katın. iyice karıştırın. Alerji için küçük bir deneme yine yapabilirsiniz. Sonra temizlenmiş cilde 20 dakika bekletin. Yüzünüzü yıkayın nemlendiricini, nemlendiricinizi sürün. Şimdi geldi bu videomuzun ibretlik sözlerine bakın arkadaşlar. Adam olmak cinsiyet meselesi değil şahsiyet meseledir. Birinci sözümüz bu. İkinci sözümüz, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Üçüncü sözümüz, düşünmeden konuşmak nişan almadan ateş etmeye benzer. Bakın bir bilen, atalarımızdan bir bilen ne güzel söylemiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Sağ alttaki kutucukta damar tıkanıklığı kürü var. O da çok güzel arkadaşlar. Damarlar için, kılcal damarlara bile etkili. Onu tıklayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Ee, bildirimleri açın ki videolarımız yayınlandığında hemen size gelsin. Bizi izlemeye devam.